Başladım şu an. Başladı. Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık Bugün sen hep benim bir videoya daha karşınızdayım arkadaşlar Bu videomuzda sizlerle birlikte Mi Band 5'in arayüzünü değiştireceğiz İsterseniz hemen başlayalım Evet Mi Band 5 videosunu Sanırsam 2 gün önce attım Umarım bu arada arka planı beğenmişsinizdir 300 bin like gelirse bu evden ben de satın alabilirim Şu an bu ev benim değil Sponsorlu video Evet hazırsanız hemen videoya geçelim Şu an buradan ekran kaydını da Başlatıyorum Evet buradan da ekran kaydını şu anda Başlattım arkadaşlar şimdi bilekliğim burada şöyle göstereyim size inşallah odak yapar bileklik burada görmüş olduğunuz gibi arayüzü farklı zaten siz sağ tarafta fotoğraflarını da görüyorsunuzu arayüzü şimdilik bu şekilde size tekrardan göstereyim arayüzünü. Şöyle bir arayüzü var. İnşallah odak yapmıştır. Şöyle bir arayüzü var. Şimdi sizlerle birlikte bu arayüzü nasıl değiştireceğiz? Öncelikle Mi Fit uygulamasına giriyorum. Bu Mi Fit uygulaması üzerinden ilk başta bir profilime girmem lazım. Profilime giriyorum ve Mi Band 5 akıllı bilekliği seçiyorum. Burada mağaza bölümü var. Mağaza bölümünden istediğimiz bir şeyi seçebiliyoruz ama mağaza bölümünde pek de güzel yok. Hani mağaza bölümünde güzel temalar olmadığı için ben mağaza bölümünü kullanmayı tercih etmiyorum. İlerinde güzel bir tane bu var. Yani o da benim pek hoşuma gitmiyor. Şimdi siz sizlere bu mağazada beğenmediğiniz mağazada yani ben bunu, ben burada hiçbirini beğenmedim diyorsanız sizlere güzel arayüzler bulabileceğiniz taktikler vereceğim. Şimdi öncelikle sizlere açıklama kısmında vermiş olduğum amazfitwatchface.com Sitesine gitmeniz gerekiyor. Bu Amazfit Xiaomi'nin gene bir akıllı bir saati. Yani o bileklik de öyle o bildiğiniz saati. Apple aynısı. Tabi o uygun fiyatla doğal olarak. Şimdi buraya girdiğiniz vakit karşınıza böyle bir tane site çıkacak. Burada yani A yazan yani Amazfit'in AW yazan kısmı sol tarafında üç çizgi var. Buraya bir kez tıklıyoruz ve buradan Mi Band 4 var. Mi Band 5 var. Buradan mesela Mi Band 5 için. Burada mesela görmüş olduğunuz gibi aylı bir şey var. Nike'lı bir şey var. Şu var. Hani bak bu güzelmiş olabilir. Görmüş olduğunuz gibi böyle böyle bir sürü var. Ben şimdilik şuradaki naikliği yapacağım. Şimdi sizlere burada nasıl yapacağınızı göstereceğim. Aslında yapmak gayet basit. Hemen şöyle geliyoruz bir kere üzerine tıklıyoruz. Ve bunun aşağı tarafına download diye bir bölüm var. Download Türkçe çevirdiği vakit indir olarak çevriliyor. Tabi onu geçmeden önce rengimizi belirlememiz lazım. İndir diyelim ben sanırsam sarılıyı yaparım. Ben yeşilliği yapacağım arkadaşlar. Hemen buradan bakıyoruz. Ama yok ki ne? Arkadaşlar rastgele birine indir diyorum. Demiş N3 pekka indirdim şu anda. Görmüş olduğunuz gibi bu paketi şu anda indirdim. Ve bu paketi şimdi ne yapmamız gerekiyor? Dosya yöneticisine bir kez gireceğiz ve buradan e, dosya file manager'ı açıyoruz. Ve ardından burada bir kez sağ tarafa kaydırıyoruz. Şimdi burada download bölümüne giriyoruz ve n2bday packet buradan birisini Şimdi buradan bunu seçeceğiz. Ama seçmeden önce yapmamız gereken en önemli bir şey var. Saat arayüzler, e, saat arayüzler arasında en çirkin bulduğunuzun birini kaydetmeniz gerekiyor. Yani ben mesela bu çok çirkin diyorum. Bunu ilk başta saat arayüzüme kaydetmem gerekiyor. Şu şekilde Şimdi saat arayüzüme senkronize ediliyor İnşallah gözüküyordur lan. Evet görmüş olduğunuz gibi Science successfully dedi ve şöyle bir e, temam oldu. Şimdi bu tema üzerinden size nasıl değişiklik yapabileceğinizden bahsedeceğim. Şimdi bu temayı neden kurduk? Bu temayı kurduğumuz vakit, dosya yöneticisine tekrardan geliyorum. İndirmiş olduğumuz dosyayı taşı diyeceğim. Ve buradan dahili depolama alanı, Android'i seçiyorum. Data'yı seçiyorum ve buradan aşağılara doğru iniyorum ve com.me.health yani ee, mi sağlık uygulamasını seçeceğim. Ha, şurada bir kez tıklıyorum. Şimdi neden bu arayüzü senkronize ettik diye sorarsanız da bu arayüzü senkronize etmemizin en büyük temel özelliği şu. Şimdi bu az önce girmiş olduğumuz hatta tekrardan girelim hemen. Buraya girdiğimizde neden bunu yani neden beğenmediğiniz bir saat arayüzünü senkronize ettin diye soracak olursanız. Burada files bölümünde watch skin file var. Yani saat arayüzlerinin depo edildiği bir dosya var. fail dosyası var. Şimdi buradan 59'a giriyorum. Şimdi burada mesela en son yaptığımız ya burada zaten saat arayüzleri içerisinde görebiliyorsunuz. Bakın bizim en son yapmış olduğumuz arayüz bu. Bu dosyanın içerisine indirmiş olduğumuz dosyayı yapıştırıyoruz. Ve bu saat arayüzünün dosyanın bu saat arayüzü dosyasının ismini kopyalıyoruz. Buradan dosyanın ismini kopyalıyoruz. Yeniden adlandırıyoruz ve buraya çift tıklıyorum. Kopyala diyorum ve tamam diyorum. Şimdi buraya daha önceden internet sitesinden vermiş olduğumuz klasörü indirdik ve ne yaptık? Bu sevmediğimiz saat arayüzünün dosyasının içerisine attık. Şimdi sevmediğimiz saat arayüzünün dosyasının ismini kopyaladık ve... Şimdi internetten bulup indirmiş olduğumuz dosyanın ismiyle aynı yapacağız. Zaten ekranda görüyorsunuz. Yani bunun için bu eski dosyayı da silmeniz gerekiyor. Sildikten sonra üzerine basılı tutup yeniden adlandırıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4 defa da sildik. Tamamdır. Şu anda görmüş olduğunuz gibi saatimizin arayüzünü değiştirdik. Bakın. Değiştirdik. Şimdi gene zaten siz sağ tarafta görüyorsunuz. Bakın saatimizin arayüzü hala aynı. Telefonda da şurada gözüküyor. Şimdi buraya bir kez tıklıyorum ve uygula diyorum. Saat arayüzüne senkronize et. Gördüğünüz gibi şu an inşallah odak yapıyordur. Yapmazsa bile zaten ekran kaydı sağ tarafta gözükecektir ama bileklik gözükse daha iyi olur. Şu an saat arayüzünü senkronize ediliyor. Bu. Hani sadece fotoğrafları değişmiyor. Gene eski sevmediğiniz saat arayüzünü senkronize et ama internetten indirmiş olduğunuz Saat senkronize ediliyor. Şimdi... Şimdi, şimdi, şimdi diyorsanız ki Oğlum bununla kim uğraşacak kardeş Bununla uğraşana kadar zaten 5 hani asır geçer Diyebilirsiniz, diyebilirsiniz bu yüzden bir tane de uygulamamız var arkadaşlar. Mi Band 5 Faces diye yani Mi Band 5 yüzleri diye bir uygulamamız var. Bu uygulama üzerinden de istemiş olduğunuz bir tane yüzünü, sağda yüzünü çok kolay bir şekilde telefonunuz şey, saatinize aktarabiliyorsunuz. Hemen şimdi ben buradan bakıyorum. Güzel bir şey seçeceğim. Evet şu ben zaten bunu kullanıyorum. Şimdi buradan bir kez indir diyeceğim. Burada diyor işte download please write yani indiriliyor biraz lütfen bekleyin diyor. Reklamı kapatıyoruz. Open vfit mifit app diyoruz. Burada bizi Fit'in uygulamasını yönlendiriyor. Burada yönetici kısmına bir kez tıklıyoruz. Ve bileklik ekranlarında görmüş olduğunuz gibi 901 ismiyle gözüküyor ve saat arayüzünü senkronize ettiğiniz vakit. Evet görmüş olduğunuz gibi saat arayüzümüze çok kolay bir şekilde senkronize edildi. Evet bu videomuz böyleydi arkadaşlar. Bu videoda sizlere Xiaomi Mi Band 5'in ekran arayüzünü nasıl değiştirebilirsiniz bunu gösterdim. Hem zor yolla anlattım hem de kısa yolla anlattım. Kısa yol tabi daha kısa sürdü mantıken. Ama açıkçası benim kısa yolda pek hoşuma giden arayüzler yok. İnternet sitesinden uğraştıran yöntem benim daha da çok yani hoşuma giden arayüzleri var. Bu videom böyleydi. Bu uygulamanın ve sitenin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara bir like atarsa... Bir daha kanalda abone çok sevinirim, sizleri seviyorum. Gerçekten çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere, bay bay.